lardan dolayı hep kabalı her taraf. 112 yaradık. Geldi. Yere gelenlerin hepsini yaptılar sağ olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin. Allah sağlıkçılara başımızdan eksik etmesin. dolayı hep kabalı derdara. 112 yaradık. Geldi. Yere gelenlerin hepsini yaptılar sağ olsunlar. Allah devletimize zava vermesin. Allah sağlıkçılara başımızdan eksik etmesin.